Merhabalar, size en son bir çalışmadan bahsedeceğim. Bayıldık ama bu 25 Ağustos 2021'de İsrail'den gelen bir çalışma ve ile ilgili bazı uyarıları var. Her şeyden evvel şunu söylemem gerekir ki en güçlü yayınlar İsrail'den geliyor, buna dikkatinizi çekerim. Şimdi bu çalışmada en sık görülen yan etkilere baktıkları zaman lenfonüpati, zona, geçici üşüme, appendisit ve miyokardit ön planda. Bakın lenfotonopati 100.000 kişide 78.4 zona 15.8 geçici yüz felci 8.6 apandisit 100.000'de 5 ve myokardit 100.000'de 2.7 şimdi 100.000'de 2.7 bakın burada sizinle beraber biraz ağır bilim yapacağız ve size bu konuda nasıl farklı yorum olabileceğini göstereceğim. Şimdi çalışmayı yapanlar kendi içlerinde bilimsel sorumluluk olarak bu konuda insanları uyarmak istemişler. Yani miyokardit riskinin arttığını göstermişler. 9-38.812 kişi, aşılılarda 21, kontrol grubunda 6, 100.000 kişide 2.7 miyokardit görülüyor. Bakın 100.000 kişide 2.7. Ama bilimsel sorumluluk nedir? Nerede başlar? Nerede biter? Onunla ilgili size küçük bir örnek vermek istiyorum. Böylelikle olay çok daha iyi anlaşılabilir. Bu gözlemsel bir çalışma. Bir şey söylediğiniz zaman güvenlilik aralığından bahsetmeniz gerekiyor. 100.000 %95 güvenilir aralığı 3.27. 1.5 ile 12.5 arasında değişiyor. Bu aralık ne kadar derse o kadar iyi. Dolayısıyla 100.000 kişide 2.7 ve 6'ya 21 oranlarına baktığınız zaman o uçmuş diyebilirsiniz ama güvenilir aralığı bir düşünmek lazım. Bakın şimdi güvenilirlik aralığını size nasıl anlatacağım. Bir kere bakın elma bahçesindeki elmaların ortalama ağırlığına bakacağız. Örnek elma alacağız. 100 tane elmayı aldık. Tabi şimdi hemen soru işareti şu. Örnek ne kadar büyük olursa iş o kadar ciddi olur ve sonuçlarda o kadar gerçeğe yakın olur. Güvenilirliği yüksek olur. Şimdi bakalım. Ortalama ağırlık saptamışız 29 gram. Yani bir elma 129 gram olarak bulmuşuz. Şimdi gelin isterseniz en düşük ve en yüksek elma ağırlıklarına bakalım. 99 gram ile 160 gram arasında değişiyor. Yani aralık baya yüksek. Şimdi eğer aralığımız 120-145 olsaydı o zaman bizim ortalama ağırlığımızdaki güvenilik indeksimiz daha yüksek olacaktı. İşte anlatılmak istenen bu. Dolayısıyla siz şimdi baktığınız zaman miyokardit riski 2.700 bin kişide dediğiniz zaman güvenlik aralığı 1.55 ile 12.5 arasında değişiyor. Fakat buna karşın covid olum riski binde 2.9 varyantlarla beraber 4.1 bin en son yayınlarda. Ve miyokardit riskinin de bu kadar yüksek olduğu söylenmesine karşın aslında güvenlik aralığı biraz yüksek yani geniş ve aynı zamanda miyokarditlerin çok az bir kısmının yoğun bakıma ihtiyacı olduğunu da hatırlatmak isterim. Diğer tetkiklere bakarsanız akut böbrek yetmezliğinden kansızlık, artrit, aritmi, felç, derin ven trombozu, beyin kanaması, kalp krizi, akciğer embolisi, havale, baygınlık Kontrol grubunda daha yüksek görünmüş. Yani aşıyla bununla arasında bir bağlantı kurma şansı söz konusu değil. O yüzden miyokalit riskini artır dediğimiz zaman altına bakmamız gerekiyor. Nasıl biz klasik güvenlik önlemlerimizi aralıyorsak aşıyı da aynen emniyet kemeri gibi görmeliyiz. Emniyet kemeri taktığımız zaman ölüm riskiniz var mı? Var ama takmamanıza göre çok daha düşük. Efendim sevgiler, saygılar, görüşmek üzere, hoşçakalınız.